kontaktörlerde bakır halka olmadığı zaman palitmüeyi bırakır diyoruz. Hep derslerimizde de anlatıyoruz ve kaynaklarda da okuyoruz bazen bunu. Bunun gerçekliğini araştıracağız bugün sizlerle. Bakır halkası olmayan kontaktörün davranışlarını inceleyeceğiz. Şu anda normal bir kontaktörüm var. Bu normal kontaktörüm şu anda enerjili değil. Yani çekik durumda değil. Ve ee, tabii enerjili olmadığı için bobin akımı sıfır ve Kontak çıkışlarına bakacak olursak ee, osiloskopta kontak çıkışlarında da herhangi bir elektrik sinyali yok. Bobine enerji veriyorum. Bu benim şu anda çekti. Bakıyorum. Bobinin şu anda çekmiş olduğu akım 50 mA ve ee, kontaklarının çıkışına osiloskop bağladık. Dikkat edecek olursanız ve çıkışına bakıyoruz şu anda. Tarama frekansından kaynaklanan e, yer yer gözükmeyen e, sinyaller olabilir. Bir şekilde düzeltmeye çalışacağım. Şu anda sinüsoidal bir çıkış alıyorum ben. Kontaktörümün e, kontaklarından. Yani şu anda kontaklar tam temas ediyor ve tam olarak sinyalde de çıkışa yansıtıyorlar. Bu kontaktörümün biraz sonra bakır halkasını keseceğiz ve davranışını inceleyeceğiz. Kontaktörümüzü şu anda sökelim. İçerisindeki Bakır halkıyı bozacağız Şu Kontak kısımları Şu anda bobini, bobini çıkaralım Şu anda nüvesi burada Gördüğünüz gibi nüvenin üzerinde bakır halka var. Bu bakır halkayı buradan çıkaramıyoruz. Çünkü çok yüksek pres güçlerinde buraya yerleştirilmiş. Çıkaramıyoruz ama yan keskiyle bu uçlarını keseceğiz. Yani bu bakır halkadan geçecek olan kısa devre akım yolunu keselim. anda bakır halkanın akım yolunu ortadan kaldırdık yani bu bakır halka üzerinden bir kısa devre akımı geçemeyecek. Burada nüvemizin bakır halkasını kestik dikkat edecek olursanız. Bakır halkaların kısa devresini engellemiş olduk bakın burada bakır halka tam bir kısa devre halinde burada kesik. Burada yalnız tek sıkıntımız şu olacak bakır halka her ne kadar baş kısımlarından kesilmiş olsa dahi şu anda bunun içerisine yerleştirilmiş olduğu e, silistin üveye birebir yapışmış durumda. Yani elektriksel olarak aralığına bir geçirgenlik var. Her ne kadar bu baş kısımların kısa devrelerini kesmiş olsak dahi şu silistin içerisinden yine buradan bir kısa devre akımı e, geçmesi mümkündür. Ha. Burada kesilmemiş bakır halkaya göre bunun içerisindeki geçen kısa devre akımları daha az olacaktır ama yine de bakır halka eksik de olsa burada silisli saçlar üzerinden görevini bir şekilde görecektir. Şimdi yerleştiriyoruz mühemizi. Kontak kısımlarını ilave ediyoruz kısma. Az önce bakır halkasını kesmiş olduğumuz kontaktöre şimdi enerji veriyoruz. Bakıyoruz şu anda e, enerji verilmediği için bobin akımı yok. Kontak çıkışları da şu anda sıfır. Herhangi bir elektrik sinyali yok. Enerji veriyoruz. Öncelikli olarak tefe dikkat edin. Kontaktörümüz şu anda bir yıldır donos ses var. Akuma baktık olasının akımda küçük bir artış söz konusu. Kontak çıkışlarındaki elektrik sinyaline bakalım ostaskop üstünden. Şu anda sizin sözler tam olarak görmekteyim. kontaktörümüzün içini söküp bakır halkasını keselim veya çıkaralım. Bakalım çıkıyorsa çıkaralım. Yoksa yine kesmek zorunda kalacağız. Kontaktörümüz de aşağıdan sökülüyor. Şu anda dağılmasın. Şu vidaları toplu koyalım. Şu anda alt düğme kısmına çıkarıyoruz. Yayı. şunlar alttaki yaylar unutmayalım yani üst paleti iten yaylar bu da yataklık yapan yaylar şu anda bakır halkasını gördük şu anda bakır halkalarını görüyorsunuz Onları keselim Aslında yapılması gereken şey bu bakır halkanın olduğu gibi çıkarılması. Ama demince de söylediğim gibi yüksek kres güçleri altında, kuvvetler altında bu halkalar buraya oturuldukları için çıkartmakta oldukça zorlanıyoruz. Peki kestiğimiz zaman bakır halkayı yok mu etmiş oluyoruz? Aslında kestiğimiz zaman bakır halkayı yok etmiş olmuyoruz. Sadece etkisini azaltma, azaltmış oluyoruz. Onun da nedeni şu. Dikkat edecek olursanız buradaki nüvenin saçları bakır halkayla temas halinde. Yani... Ben buradaki kısa devre akım yolunu kessem dahi bu kısa devre akım yolu nüve üzerinden, nüvedeki yollar üzerinden devresini tamamlamasını sürdürecek. Yani bu kısa devre akımı buradaki birbirlerinden her ne kadar bunlar yıltılmış olsa da bu aynı saç boyunca akım yolu tekrar oluşacağı için buradan yine kısa devre akımları birbirler arasına geçiş sağlayacaktır. Ha, ne olacaktır? Kısa devre halkası tam olduğu zamanki gibi e, yüksek değerde bir kısa devre akımı geçmeyecektir. Biz şu anda bakır halkayı ortadan kaldırmıyoruz. Sadece etkisini azaltıyoruz. Şimdi daha büyük güçlü bir kontaktörün bakır halkasını kestik. Evet, Kontaktörümüze enerji verip daha büyük güçlü bir kontaktörde e, bakır halkası kesildiği zaman sıfır geçiş noktalarında... Nüviyi bırakıp bırakmayacağına bakacağız. Enerjiyi verdi. Şu. Şu anda bakır halkasını kestiğimiz kontaktörde. Palet ününü pencere açtık. Bu pencereden palet ününün hareketlerini inceleyeceğiz. Kontaktörümüz enerji veriyoruz. Daha önce kısa devre bakır halkalarını kestiğimiz kontaktörlerle deneme yapmıştık ama acaba kısa devre akımları e, Nüve'nin saçları içerisinden geçiyor mu diye aklımızda bir e, şüphe kalmıştı. Veya etkisi ne kadardı e, onu bilmiyorduk. E, şimdi Emas şirketinden e, kontaktör istedik. Emas şirketi sağ olsun bize e, bakır halkası takılmamış e, Nüve'ye sahip kontaktör yolladı. Şu anda normal bir kontaktör görüyorsunuz. Bu kontaktörün bakır halkası takılı. Ee, önce bunu bir çalıştırıp e, inceleyeceğiz daha sonra bakır halkası olmayan bir nüve takıp e, tekrar aynı denemelerimizi yapacağız. Şu anda kontaktörümüze enerji veriyoruz ve kontaktörümüz çekti. Kontaktörün bobin akımına bakacak olursak, bobin akımı kontaktörün 20 mA. Kontak çıkışımızdaki elektrik sinyaline bakacak olursanız tam sinis odalı görmekteyiz. Kontaktörümüzü söküp içerisindeki bakır halkası olan nüveyi bakır halkası olmayan nüveyle de değiştireceğiz çekiyoruz. Şu kontak kısmı bobin kısmımızı alalım. Bobin kısmını aldık. İçerisindeki nüveye dikkat edecek olursanız ünüve üzerinde bakır halkaları görmektesiniz. Bu sıfır geçiş noktalarında palet ünüvenin bırakmasını engelleyen veya bizim böyle bildiğimiz bakır halkalar bu Nüveyi de dikkat edecek olursanız bakır halkaları sökülmüş. Daha da yok. Şimdi bu nüveyi değiştireceğiz yeriyle. Bobinimizi tekrar takalım. Takıyoruz şu anda. Şimdi yapacağız denemelerimizi. Şu anda taktık. Şu anda kısa devre halkası olmayan nüveyi taktığımız kontaktörümüze enerji veriyoruz. Kontaktörümüz. Çekmiş amperlerde. Kontak çıkış sinyaline bakacak olursak kontak çıkış sinyali Az önce kontaktör çıkışımıza ustalascopla bakmıştık. Sinyal çıkışını herhangi bir kesinti görmemiştik. Ee, acaba ustalascopumuzun tarama hızı kontaktör kontaklarını açıp kapama zamanını yakalayamayacak kadar uzun mu veya o hassasiyette değil mi bunu anlamak için de şu anda kontaktörümüzün kontaklarına bir sayıcı bağladık piyasa üzerinden ve sayıcıda herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakacağız kontaktörümüze enerji veriyoruz evet sayıcının değeri şu anda 1 eğer kontaklarda herhangi bir açma-kapama olayı gerçekleşseydi, bir titreşim olayı gerçekleşseydi sayıcı değeri çok daha yüksek değerlere çıkması gerekiyordu. Bugün üç adet kontaktörlük deneme yaptık. Kontaktörlerden iki tanesinde bakır halkayı kestik ama bakır halka akım yolu acaba silsiz açım üzerinden devresini tamamlıyor mu diye bir düşünce vardı. Üçüncü kontaktörümüzde hiç bakır halkası olmayan bir nüve ile deneme yaptık. Elde ettiğimiz sonuçları şöyle değerlendirecek olursak, birincisi kontaktörün bakır halkası olmadığı zaman kontaktör bir miktar daha fazla hafı çekmekte. Bunlardan ikincisi kontaktörde bakır halka olmadığı zaman bir vızıldama zırıldama şeklinde ses olmakta. Üçüncüsü ise bakır halka olsun veya olmasın nüvede kontakların çıkışında gerilim grafiğini osiloskopumuzda tam olarak gördük. Yani herhangi bir kırpılma yoktu. Ee, öncelikli olarak akımda bir miktar artma varsa, makaraklı olmadığı zaman bir vızıldama varsa e, şundan söz edebiliriz, e, Nüve ile palet arasında anlık olarak çok küçük e, mikronlar mertebesinde bir açılma var. Çünkü e, bu açılma nedeniyle akımda bir miktar artma oldu ve bir ses çıktı. Eğer bu palet ile Nüve arasında bir açılma olmasaydı bu ses çıkmayacaktı. Ama bu aradaki çok küçük ve anlık açılmalar kontaklara yansımadı. Çünkü bakır halkı olsun veya olmasın kontaktörümüzün kontak çıkışlarından baktığımızda sinisoidal grafikte herhangi bir kesilme olmadı. Bu bize şunu gösteriyor. Bakır halkı düştüğü zaman evet kontaktörümüz zırıldama şeklinde ses yapıyor. Palet dünya arasında çok küçük mikronluk açılmalar olsa dahi e, bu açılma kontaktörün kontaklarına yansımıyor. Kontaklarda herhangi bir açılma söz konusu olmuyor.